Bir grup insan 3 yetkiliden oluşan bir kurul seçecek. Başkan, başkan yardımcısı ve sekreter. Bu 3 kişilik kurulu 9 kişi arasından seçmenin kaç yolu var? Bir kişinin bir defa seçilince başka bir makamda bulunamayacağını da göz önünde tutalım. Yani eğer ben başkan seçilirsem artık başkan yardımcısı ya da sekreter olamam. Şimdi bu 3 farklı pozisyonu düşünelim. Elimizde bir başkan adayı bir başkan yardımcısı ve bir de sekreter adayı var. Evet, farklı renklerle yazalım. Sıra fark etmez ama önce başkanı oyladığımızı varsayalım. Evet, ilk olarak başkanlık pozisyonunu seçiyoruz. Evet, şimdi başkan olmak için kaç olasılık var? Grupta 9 kişi olduğuna göre, başkan seçimleri için 9 olası adayımız var. 9 kişinin de başkan olma şansı var. Şimdi, bu 9 kişiden birini seçeceğiz seçtiğimiz kişiler artık diğer mevkilere adaylık adaylıklarını koyamayacaklar. Çünkü bir kişi başkan olacak. 9'un arasından bir kişi seçilecek. 9 olasılığımız var ama aralarından yalnızca biri başkan olacak. Evet, o zaman o kişiyi bir kenara koyalım. O kişi artık başkan. Evet, peki elimizde başkan yardımcısı olacak kaç kişi kaldı? Biri gittiğine göre elimizde 8 olası adayımız var. Yani 8 olasılığımız var. Onu da bir kenara koyalım, peki. Sekreterlik pozisyonu için kaç kişi kaldı? Sekreterlik için 7 olası adayımız var. Değil mi? Yazdıklarımıza bakacak olursak kurul 9 kişiden seçiliyor. Başkan için 9 çarpı, başkan yardımcısı için 8 çarpı, sekreter için de 7. Siz illa bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz tabi. İlk sekreteri seçebilirdiniz ve 9 seçeneğiniz olurdu. Ve sonra başkan yardımcısını seçebilirdiniz ki o zaman da 8 seçeneğiniz kalmış olacaktı. Son olarak da başkanı seçerdiniz. Yine 7 seçeneğiniz kalmış olurdu ama her şekilde sırayla 9, 8 ve 7 elde etmiş olurdunuz. Hesaplamaya başlayalım. 9 kere 8, 72, 7 kere, 72 kere 7 de Evet, 2 kere 7 14, 7 kere 7 49, el, elde var. 1, 50, yani 504 ediyor. Kısaca kurulumuzu 9 kişinin arasına seçmenin tam olarak 504 olası yolu var.